Kurusu, tam olarak şöylesi bir durum, nefes almaya utanıyor insan, uyku uyumaya utanıyor insan. Yediğimiz kursağımızda, canlarımız o beton yığınlarının arasında sıkıştıkça bizim de burada kalbimiz sıkışıyor. Şairin dediği gibi, memleket isterim ne zengin ne fakir, ne sen ben farkı olsun, kış günü herkesin evi barkı olsun. Tam da Bugün tam da böyle bir memleket isteme hakkımızı kullanıyoruz.